İp veya misina seçerken kararsız mı kaldınız? Videoyu izleyin ve kararınızı öyle verin. Balık avında ip misina seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Balık avında ip veya misina seçimi önemlidir. Çünkü seçeceğiniz malzeme balık avı başarınızı etkileyebilir. İşte dikkat etmeniz gereken bazı önemli faktörler. Dayanıklılık. İp veya misina seçiminde dayanıklılık önemlidir. Balık avında kullanılan misinaların ve iplerin dayanıklı olması, balık avı sırasında kopmaların ve kırılmaların yaşanmasını önleyecektir. Bu nedenle, seçeceğiniz misina veya ipin dayanıklılık özelliklerini göz önünde bulundurun. Esneklik, ip veya misinanın esnekliği balık avı sırasında oluşabilecek çekişmelere karşı önemlidir. Esnek bir malzeme kullanarak balıkla mücadele etmek daha kolay ve etkili olacaktır. Çap İp veya misina'nın çapı, balık avında kullanılan ağır veya hafif ekipmanın seçiminde önemlidir. Daha büyük balıklar için daha kalın bir misina veya ip kullanılması önerilirken, daha küçük balıklar için daha ince bir misina veya ip kullanılabilir. Materyal, misina veya ip seçerken, kullanım amacına uygun malzeme seçmek önemlidir. Geleneksel olarak, balık avında naylon misina veya pamuk ipler kullanılır. Ancak son yıllarda, daha dayanıklı ve daha az çevreye zarar veren malzemelerin geliştirilmesiyle birlikte farklı seçenekler mevcut hale gelmiştir. Örneğin, P, polietilen veya dynama gibi malzemeler balık avında kullanılan yeni nesil malzemelerdir. Renk, misina veya ip seçerken, renginde önemi vardır. Balıklar, bazı renklerde daha az veya daha fazla ilgi gösterirler. Balık avında kullanılan misinanın veya ipin rengi, avlanılacak balık türüne göre seçilmelidir. Örneğin, koyu renkli bir misina veya ip, daha çekingen balıklar için daha uygundur. Su şartları. Misina veya ip seçerken, avlanılacak su koşullarını da göz önünde bulundurmak önemlidir. Örneğin, tuzlu su balıkçılığı için naylon misina yerine daha dayanıklı malzemeler kullanılması önerilir. Ayrıca, sıcaklığında malzeme seçimine etkisi vardır. Soğuk suda daha esnek bir malzeme seçmeniz gerekebilir. Uzunluk. Balık avında misina veya ipin uzunluğu da önemlidir. Avlanılan balığın büyüklüğüne göre misinanın uzunluğu uygun olmalıdır. Ayrıca, avlanma alanına ve su koşullarına göre de misina veya ipin uzunluğu belirlenmelidir. Bazı durumlarda, daha uzun bir misina veya ip kullanmak, daha başarılı bir avlanma sağlayabilir. Düğüm, misina veya ip kullanırken, doğru düğüm seçimi de önemlidir. Balık avında sık kullanılan düğümler arasında palomar, klanç, ve uni knot gibi düğümler yer almaktadır. Doğru düğüm seçimi, balık avı sırasında kopma veya kırılma riskini azaltacaktır. Bakım, misina veya ip seçimi kadar, malzemelerin bakımı da önemlidir. Balık avından sonra misina veya ipinizi temizleyin ve düzenli olarak kontrol edin. Aşınma, kopma veya kırılma belirtileri varsa, misina veya ipi değiştirmeniz önerilir. Sonuç olarak, balık avında misina veya ip seçimi, balık avı başarınızı doğrudan etkileyebilir. Doğru malzeme seçimi yaparak, avlanma deneyiminizi daha keyifli ve başarılı hale getirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.